Hadi gel kalbime kon bana son sana ilk günkü gibi mi her şey Beni bilen bilir seni bir ben bilir ister istemez bunu çeken bilir Üstüme gel hadi tıpkı bir gün gibi Soldu tüm hevesim yerdeki gül gibi Oldu inandım her şeye kandım Sensizliğe dün kapattım da Yerdekini kaldır bir kenara koy Hak ettik dedinden fazlasını aldın Gözlerini devirip arkana dön git Sen seni ve be beni bizi bir dizi sandın Tıpkı bir melek gibi bakardın Ellerinle beni sarardın de bana kıpı kızardın Ama beni kaybettin Allah Allah kahretsin ilerle ilerleyemem ben sonsuza Bitmesi gerekirmiş ama burada Beni sebepsizce ortada bırakma Sensiz gidemem asla İlerleyemem ben sonsuza Bitmesi gerekirmiş ama Burada beni sebepsizce ortada Bırakma sensiz gidemem Asla benden bir sen Senden de bir ben eksildi Bu yapboz artık tamamlanamaz iki parçası yok tıpkı geri dönüşü gibi Bitti alışalım Buna değil mi? İzmi terk et git beni arkana Bakma bitmeli Eskisi diye bir şey kalmadı Artık her şey eskidi sayende Hatıraların Anılarını önce sildim aklımdan sonra attım Beyaz duvardaki resmi de söktüm Üstüne benzin döktüm yandı Tıpkı bir melek gibi bakardın Ellerinle beni sarardın içtiğimde bana Kızardın ama beni kaybettin ah, Allah kahretsin Sonsuz ilerleyemem ben sonsuza Bitmesi gerekirmiş ama burada Beni sebepsizce ortada bırakma Sensiz gidemem Asla Onsuz ilerleyemem ben sonsuza Bitmesi gerekirmiş ama burada Beni sebepsizce ortada bırakma Sensiz gidemem Asla. sen seni ve beni bizi bir dizi sandın tıpkı bir melek gibi bakardın sen seni ve beni bizi bir dizi sandın tıpkı bir melek gibi bakardın sonsuz ilerleyemem ben sonsuza bitmesi gerekirmiş ama burada beni sebepsizce ortada bırakma sensiz gidemem asla sonsuz ilerleyemem ben sonsuza bitmesi gerekirmiş ama burada beni sebepsizce ortada bırakma sensiz gidemem asla Oh, be right